Merhaba Arkadaşlar Ay. Merhaba Arkadaşlar Sen lakatımı yapsandı Ben bunu anlıyor ki Gefecek miydim Oyeee oh, yeah. Oyeee oh, yeah. Evet Fırçı geçmişt Arkadaşlar Oysun Biraz fırki vurmak bulmak zor. 45 dakika ede kaldım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sağa bakalım. Bir günümü çeken videolar hala devam ediyor. Ihu. İşte fırki. Yerleşti. Oha bu ne? Kaydını dinliyorum çünkü. Plak çalıyor olabilirdim. Kaset çalıyor olabilirdim. Sekiz parçalı teyiple dinliyor olabilirdim. Eğer sekiz parçalı teybin neye benzediğini biliyor olsaydı. Ama Spotify dinliyorsun. Tekrar teşekkürler. Ve ayrıca yüzlerce farklı Gol gol gol gol gol. Kol değil mi? Evet. Merhaba Asır. Asır merhaba. Hadi. Merhaba Asır. Evet. Ne zamanlar çıkmıyordu? Evet, Oluyor mu? Tamam. Sinamon var. Hadi bastırın kızlar, bastırın, ha. bastırın, bastırın. Var Beş buçukta mı? Ay. Beş buçukta mı? Şuradan bir ayrılın. Ay. Ay. İyi değil, kötü bu. Sen... Arkası bile titriyo. Çok kötü bu oferler. Manyak. aaa yavgiri haferler aaa böyle haferler böyle Yusuf. yusuuup yusuuup yusuuup aa furkii Arkadaşlar lan kalkın veya sağdan abone ol unutmayın biliyorum kısa oldu merhaba arkadaşlar evet dersin başlamadığından dolayı böyle patates olduk Arkadaşlar ben Şuna gömleceğim mi? Bir dakika Aa bunda kafalarını çizdim Tamam Neyse arkadaşlar Şimdi Ne yapacağınızı bilmiyorum ben. Ama anlatan video işte. Abi. Apple TV vardı Apple TV, bebeek, Apple TV. Ha, bir gün o mağlantı da için. Zahır, yokun açıları. <gülüyor> Altı, yavaşça, bir şey <gülüyor> Ayrıca, bir tane daha fazlasını şey okuyoruz. <gülüyor> bu ay çok çalıştığımız için, birbirine teşekkür ediyoruz. Özellikle, Tana Bey, babam o çok hızlıktı, hareket anlatırken, onun soli tercih yapmazlar şu an burada <gülüyor> evet, evet, o babanı kurtardı ama ben de elektrik patroluğundan göz kolar kurtardı. Yani... Mama sırada önemli mente. <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ön be, me, bir, daha, pardon. Merhaba arkadaşlar. Ön doğru dolu olduğunu bilmiyordu. Yani ben silmiştim zaten önmeyi Sonra bilgisayarı uyku modunu aldım ki gitmesinler astım. Aa, soruyor bulamadım sen bir daha yüklenmişsin e benim şey almadığım kayıt almadığım şeyleri ne yapacaksın yok şey şimdilik zorunda kaldım yani bir günümü anlatan video o, bu kadar oldu arkadaşlar pek bir günümü anlatan değil işte dersleri çekmesen ne olur ne oldu ki yani ne sıkıntı var yani sıkıntı mı var öperiz o zaman <gülüyor> <gülüyor> de -de -de -de. merhaba arkadaşlar 10 dakikalık şey göstermeyeceğim ne denir onun adı yani o oyunu. o yüzden de yani her dersten sonrasını görürsün zamanlar da kaynı mı olayım da ders pas de, ekran kaynı Baba. Vallahi... Buradayım ben iyi. Böyle sana ortasından. Evet. Görüşürüz. Of. Oh.